Bize bu doğrulardan hangilerinin birbirlerine dik olduğu soruluyor. Evet, dik doğruların nasıl göründüğünü anlamak için önce bir açıklama yapalım. Eğer iki doğru birbirlerini dik açıyla kesiyorlarsa, o doğrular birbirlerine diktir. Evet, mesela burada bir doğrumuz olsun, buna dik olan doğru şu şekilde görünür. Evet, dikey doğru bunu kesecektir ama herhangi bir şekilde kesmesi yetmez. Dik açıyla kesmesi gerekir. Yani bu doğrular birbirlerine diktir. Şimdi, eğer iki doğru birbirine dikse, şu turuncu doğrunun eğimi m olsun, denklemi de diyelim ki y eşittir mx artı b1 olsun. b1 yani herhangi bir y keseni demek burada, b1. O zaman bu sarı doğrunun denklemi, sarı doğrunun eğimi daha doğrusu, diğer doğrunun eğiminin negatif tersi olmak zorunda. Buradaki doğru y eşittir, Eksi 1 bölü m çarpı x artı herhangi bir y keseni olacak. Başka bir yol eğer iki doğru birbirine dikse eğimlerinin çarpımı eksi 1 olur. Peki güzel. Bunu buraya yazabiliriz. m çarpı eksi 1 bölü m eşittir eksi 1. Evet böylece m 1'e eşit olmuş olacak. Şimdi yanındaki her bir doğrunun eğimini bulalım ve bakalım herhangi bir doğrunun eğimi başka bir doğrunun eğiminin negatifinin çarpmaya göre tersi mi değil mi? A doğrusunun eğimi bulmak çok kolay. Zaten eğim kesen formda yazılmış ve eğimi 3. Evet, A doğrusunun eğimi 3. Peki. B doğrusu standart formda. Eğim kesen formda yazması zor değil ama hemen yazalım. Hemen yazalım. B doğrusunu burada yapalım. Elimizde ne varmış? x artı 3y eşittir eksi 21. Pekala. İki taraftan da x'leri çıkaralım. Şimdi elimizde 3y eşittir eksi x eksi 21 kaldı. Denklemin iki tarafını da 3'e bölelim. y eşittir eksi x bölü 3 eksi 7. Güzel. Demek ki bunun eğimi de eksi 1 bölü 3. Yani m eşittir eksi 1 bölü 3. Ve gördük ki, bu eğim değerleri birbirlerinin negatif tersi. Evet, 3'ü ters çevirin, 1 bölü 3. Bunun negatifine, eksi 1 bölü 3, tamam. Ya da şöyle diyelim, eksi 1 bölü 3'ün tersini alırsanız, eksi 3 eder. Bunun negatifini alırsanız, eksi 3'ün negatifini alırsanız, 3 eder, tamam. Demek ki, bu iki doğru kesinlikle birbirlerine dikler. Evet şimdi üçüncü doğruya bakalım. c doğrusu 3x artı y eşittir 10 olacakmış. İki taraftan da 3 x'i çıkarırsak, y eşittir eksi 3x artı 10 elde ederiz, değil mi? Bu durumda eğimimiz eksi 3 olur. Buradaki buradakinin negatifi. Ama bunun eğimi sadece negatifi, negatif tersi değil. Demek ki birbirlerine dik değiller. Ve buradaki ise şuradakinin tersi, ama negatif tersi değil. Diğer ikisi, yani a ve b doğruları birbirlerine dikler.